Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarının yeni bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Malum normalleşme süreci de biz de sonunda ofisimize döndük ve bu bölümü ofisimizde çekeceğiz. Bu bölümde arkadaşlar Borderlands'in 3. oyununu oynayacağız. Neden Borderlands diye soracak olursanız biliyorsunuz kısa süre önce Handsome Collection ücretsiz olarak dağıtıldı. Borderlands 2 ve Presquery içeriyordu bu paket. Yani Borderlands 1.5 ve 2 diyebiliriz aslında. Biz de bu oyunu oynayanlar için ve bitirenler için bu oyunları 3'e biraz bakalım dedik. Malum 2'nin hikayesi tam olarak sonlanmıyordu böyle. Dolayısıyla spoiler vermek istemiyorum şimdi ama. 3. E, oyunda kaldığı yerden devam edecek. bizlerin ne gibi olaylar bekliyor bunlardan bahsedeceğim size oyunda. Ayrıyeten Borderlands 3'ü oynarken Borderlands 1, 1.5 yani preschool ve 2'nin hikayesi hakkında da bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Dilerseniz şimdi lafı daha fazla uzatmadan oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda oyunumuza başladık. Ben Beastmaster karakterini seçtim. Biliyorsunuz yine klasik olarak 4 tane karakter var. Ee, bu arada şu grafik ayarlarına bakalım. Oyunu her zaman olduğu gibi yine tulpar T7 ile oynuyoruz. Size gösterelim oyunu hangi ayarlarda açtığını bilgisayarımızın. Biz hiçbir ayar değiştirmedik arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz çözünürlük full. Ee, detaylara falan bakalım şu yukarıdan. Ee, genel olarak... Yani overall, medium, medium yani orta ayarlarda oyunu açmış bilgisayarımız. Bunu söyleyebilirim. Bu bilgisayarda bu arada arkadaşlar 1660 Di ekran kartı ve 16 GB RAM bulunuyor. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşalım. İşlemci tarafında ise 9. nesil i7 işlemcimiz var. Evet, Şöyle biraz hoplayalım, zıplayalım. Çevremize bakınalım. Burada karakterimizi özelleştirebiliyoruz. Zaten diğer e, Borderlands oyunlarını oynadıysanız orada da bu tarz şeyler vardı. Bunlar oyunda ilerledikçe karşımıza çıkıyor. Ve bu tarz şeyleri alıyoruz, şey yapıyoruz. diyelim. okey. Karakterimizi özelleştirebiliyoruz. Bu arada ben Borderlands'in hikayesinden de biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Şu halat nerede? Şu arkadan aç. Borderlands arkadaşlar. Bunu da Vault Biz Bu aslında burası Pandora diye bir gezegen. Bu gezegende ilk Borderlands oyununda işte Vault e, isimli bir gizli bir şey olduğu, gizli bir kasa olduğu, işte bu kasayı açanın dünyaya hükmedeceği gibi şeyler e, söyleniyor, yayılıyor. Daha sonra buraya silah şirketleri falan çöküyorlar. İşte birisi geliyor, öbürünü kovalıyor vesaire derken Vault Hunter'lar ortaya çıkıyor. Vault Hunter dediğimiz yani bizim bu karakterlerimiz e, bu Vault kutularını bulmak üzere görevlendirilen ya da tutulan kişiler ee, birinci oyunda Vault Antır'da ana karakterlerimiz vardı biliyorsunuz orada kutuyu buluyorduk içinden hazine yerine canavar çıkıyordu o canavarı yok ediyorduk ardından Priscul gelmişti Priscul'de handsome Jack isimli bir karakter vardı biliyorsunuz oyunun en başında kahraman olarak tanıtıyordu kendini fakat oyunun sonunda bambaşka bir kimlik oluyordu ee, dolayısıyla üç, ikinci oyunda da Priscul'den sonra geçen oyunda da Handsome düşmanımız olarak karşımıza çıkıyordu. Ee, i̇kinci o squareli ayda olan bir voltun peşine düşüyorduk. Diğer oyunda ise Handsome bir tane daha volt olduğunu keşfediyordu. Bu voltun içinde bir canavar olduğunu bu canavarın Destroyer miydi? Neydi ismi hatta? Bu canavarı bulanın her şunun içinden bir şeyler çıkıyordu. Diğer oyunlarda evet bunda da çıkıyor. Bu canavarı yani Destroyer'ı kontrol edenin yenilmez olacağını falan buluyordu. Ve daha sonrasında Angel isimli bir biliyorsunuz e, siren vardı. O siren bize yardımcı oluyordu. ikinci oyun boyunca şunları alalım. Bu siren daha sonra Handsome Jack'in kızı çıkıyordu. İşte bulup onu öldürmemizi istiyordu. Bize Lilith de yardım ediyordu. Gidiyorduk onu öldürüyorduk. Derken Jack bu birinci oyundaki bir iki elemanı öldürüyordu. Bize yardım edenleri. Ardından Lilith ele geçiriliyordu. Angel'ın yerine Lilith'i koyuyordu. Handsome Jack. Onun gücünü sömürmeye çalışıyordu. Derken kutuyu buluyordu, açıyordu. Destroyer'i kontrol edemiyordu. Daha sonra biz devreye giriyorduk. O canavarı da öldürüyorduk. Ardından da Handsome Jack'i öldürüyorduk. Ve üçüncü oyuna geldik. Muhtemelen burada da yine bir Vault'un peşinde düşeceğiz. Yine muhtemelen Vault'tan bir canavar çıkacak. O canavarın peşine düşeceğiz ve ardından da canavarı öldürdükten sonra da oyun yine son bulacaktır diye tahmin ediyorum. Evet bu arada şuraya gireceğiz sanırım. Bakayım bu şeyler bazıları hareket ediyor bazıları hareket etmiyor. Şuna bak bakalım ezebiliyoruz diye baktım ama ezemedik. Az bu arada robot bizim adımıza atarlanıyor, akıllı oluyor. diyor. Oraya gelirsem aklını alırım, kapıyı hemen aç diyor. Hiçbir şey olmuyor bu arada bunlara. Evet, teslim olduk diyor. Kesin bu teslim olmaz şimdi. Ağzını yüzünü dağıtır bu robot. Biz de bunu kurtarırız. Ya klasik bir şey bu yani. Böyle bir yerde bunun teslim olacağı belli zaten. Hiç şaşırtıcı değil. Neyse bakalım bu etrafa. Arkadaşlar grafikler yani anlamda güzel. Benim hoşuma gitti. Zaten biliyorsunuz her şey tekniğiyle yapılıyordu. Bu arada bu ne böyle? Ne oluyor? Mıknatıs mı yani onu mu göstermek istiyorlar bu çevredeki şeyler falan? Mıknatıs aracı toplayamadığımıza göre. Aha mıknatıs dev. Aha kalı gitti. Evet savaş başlıyor. Alamayın, en barda mağluplarımızı biraz diktik. Aha, psycho. Öldü, öldü, öldü, öldü, öldü, öldü, Diğer adam nerede? Şunlara giderim. Zaten izi oynadığımız için herhalde de bizi öldüremezler diye tahmin ediyorum. Siyan da çabuk diktir. On altı nerede ama fanatik. Arkadaşlar bu oyunu bu arada co-op oynamanızı ben tavsiye ediyorum. Ben şimdi öyle size tanıtmak için tek başıma girdim ama normalde ben de e, kardeşim de aldı bu oyunu mesela. İkimiz gireceğiz. Belki bir kişi daha bulursak üçümüz gireriz. E, dört kişiye kadar co-op oluyor ve arkadaşlarınızla ya da işte kardeşinizle vesaire oynadığınızda öldüremedik. Muazzam eğlenceli olduğunu söyleyebilirim size. Birbirinize yardım ediyorsunuz. Kurtarıyorsunuz birbirinizi. Arkanızı kolluyorsunuz birbirinizi. Gerçekten hayli eğlenceli oluyor. Şuralarda mermi arayalım. Bu arada mermi bitti ya. Enteresan bir olay ya. mermi yok. Burada da bir şey çıkmadı. Bu sağlık zaten. Şu adamı alttan kaysam kayamadım. Kayamadım. Aha mermi geldi. Nereden geldi ki o mermi? Arıyor, Şimdi şunu kafadan alalım. Yoksa öleceğiz yani. Easy de ölmeyelim. Dedi. Evet şu fanatiyi de alalım. Başka bir adam var mı buralarda bakalım. Görebildiğim kadarıyla yok. Şurada ne varmış? Sağlık var yine. Tamam sağlığımızı fulledik. Başka bir şeyler var mı diye bakıyorum. Şuraya da bakalım. Bu oyunda arkadaşlar yeşil gördüğünüz her şey. Birlikte değil mi bu ya? Hani evet, Yeşil gördüğünüz her şey. Ha bu arada Borderlands'in filmi falan da çıkacaktı arkadaşlar. Bunu da size not olarak hatırlatayım. Sniper gibi silah aldım ha. Çart. Aman sniper kadar etkili değil. Öldürmüyor yani. Çart. 5 menüme attık. Adam ölmedi ya. Neyse şimdi öldür. Aha havada öldürdü. <gülüyor> havada öldürdü. <gülüyor> Güzeldi. Ee, şurada da bir adam var. Kafadan alalım şöyle. Kafadan headshot girelim. Güzel. Şurada mermi geliyor. Oraya bakalım. Bunu da öldürelim. Öldüremedik. Evet, bu oyunda arkadaşlar bu arada belirteyim çok geniş bir silah yelpazesi var. Ha, şunu ta tank, hop. Aha, öldü, tamam. Çok geniş bir silah yelpazesi var. Dolayısıyla böyle özelleştirmeler vesaireler, Level sistemi çok önemli. Burada mesela level'ım benim şu anda bir. E, dolayısıyla böyle level... 3-4 bir adam gelse ağzımı yüzümü dağıtır. Böyle levelinizden en fazla bir üstündeki düşmanlara aklamanız gerekiyor. Ya da iki, o bölgelere gitmeyi de ona göre seçmeniz gerekiyor. Mesela atıyorum bir bölgede siz level üçgen level 10 düşmanlar varsa o bölgeden uzak durmanız gerekiyor. Ee, şu sağ sola bir bakalım yeşil şeylerden bir şeyler çıkar mı? Daha sonra gidelim. Şu shield'ı alalım. Ee, bunlar açılmıyor. Burada başka bir şey var mı? Yok. Devam edelim. Evet. Bakalım bakalım bakalım bakalım. Buralarda bir şeyler var mı? Şu çamaşır makinesi mi? Neyse artık içi. Ondan bir şey. Çıktı mı çıkmadı mı? Heh, hiçbir şey yok. Aslında şu halata şöyle ateş ettiğimde üst seyaya hiç ulaşmasak gayet güzel ve mantıklı olurdu. Ama ne yazık ki öyle olmuyor. Buralarda bir şeyler var mı? Biraz bakalım. Yok. Neyse şu kalkanı alalım gidelim. O zaman bu açılır mı açılmaz. Kalkanı alalım ve yolumuza bakalım. Kalkan kalkan kalkan. Evet evet evet evet. evet. Kalkan nerede? Şu yukarıda sanırım. Oraya nasıl atlarız? Ha, zaten. Aralardan derelerden. Şuradan ha, şuradan çıkarız herhalde. Evet. Bunu atlayayım. Oradan oraya atlayayım. Oradan oraya atlayamadım. Bu sefer atlarım. hop. Tamam. <gülüyor> Allah'ım ya düştük. Bir kere daha deneyelim. Hop. Tamam oldu. Buradan da koca... Tamam. Bu arada arkadaşlar dipnot olarak belirteyim. Bu oyun e, hali hazırda... Atladım, atladım. Hali hazırda Play Store'da indirimdi. Dilerseniz oradan girip yarı fiyatını alabilirsiniz. Şu anda %50 indirim var orada. 2K, 2K oyunlarında. Dolayısıyla bu oyunda 2 oyunu olduğu için e, onu yani bu oyunu oradan indirimli olarak satın alabilirsiniz. %50 indirimli, bunu da olarak belirteyim. Bakayım birileri geliyor, gidiyor mu? Yok, gelen giden yok. Tamam. Grafikler güzel ya, kötü değil. Yani ser şey zaten ee, seviyorum ben bu tasarım çekmeyi. Bu grafikler hoşuma gidiyor. Eskiden ee, bu Borderlands'dan önce 13 diye bir oyun vardı. X111. Onda da bu grafik çekme uygulanmıştı. Çok güzeldi, böyle yakın çekim falan giriyordu. Gayet hoştu. Evet, silahın özellikleri yazıyor bu arada aldığımızda. Bunu da dipnot olarak sizlerle paylaşalım. J-Corps, şu silahımızın adı. Neyse, gidelim şuradan. Araya disk oluyor. Evet. Aha. Aha, bas. Bak, bak, hareketlere bak. Küçücük eli var, türlü türlü uyu var. Shield. Evet, level 2'ymiş. Ama yani her alırız bunu yani. Hiç sıkıntı yok yani şu anda. Gel, gel, gel, işiyor. Bak bak. Yer parçalanıyor ama düzeliyor sonra. Kılıcını da atıyor. Attıktan sonra da sırtında saplı olanlardan çıkartıyor herhalde. Yani Neyse, dile diğer silah geçeyim ya. Bu biraz sıkıntı böyle atmak. Hop. Al ayolunda. Al. Al, al. Bunu doldurması zor diye silahla daha kattık. Bu bomba da atıyordu ya dur bombaya geçeyim. bir. Bomba bombaya da hiç benzemiyor böyle bomba mı olur yani? Hop. atladık. Ölü ölü ölü ölü ölü zaten tamamdır. Bunun silahını alalım. Silah mıdır kılıç mıdır neymiş? <gülüyor> Bakalım e, bir şu skillere. Bunu da alalım. Unlock skill dedi arkadaşlar. Lilith. Lilith de ilk oyundan beri hiç kendini bozmadı. Ya. Gerçekten helal olsun. Helal hoş olsun. Şuradan gideceğiz. Bu arada. Ya, yine. Şu taba basalım bir. Bakalım action skill unlock it. İsmail solo 2. Köpek mepek çağırıyordu zaten. Şimdi böyle yaratık çağırıyor çağırıyoruz. Şurada dalaplar vardı geçeyim şimdi. Çok dönem Şu şeyi kurtarayım buradan da videoyu sonlandıralım artık. Siz de çok oyun hakkında fikir edinmiş olmuşsunuz diye tahmin ediyorum. Buradan atlasak ölür müyüz acaba ya? Ölmeyiz herhalde. Atlayalım bakalım. Buradan atlayamadık. Şuradan atlayalım. Allah! Hiç ölmedik aya yalnız. Ha, canlandıralım bunu da. Evet canlandırdık. Ha hadi. Heh, Şimdi şu skill'lerimize bir bakalım. Yaratık manatık ne varmış? Şuradan şunu. Burada çeşitli skill'ler var arkadaşlar. İstediğinizi... Zaten yavaş yavaş oyun içinde hepsini açıyorsunuz ya. Bunları da oyun içerisinde kullanıyorsunuz. Bakalım bu... Kullanalım bir. Ki'ye basınca geldi. Ne bu? Böyle bir pet geldi. Touch, pet yani. Ne işe yarıyorsa artık o da uzaya bir şey gönderiyor. Evet bu kadar yeterli artık daha fazla spoiler da vermeyelim sizler için. Oyunumuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar bu bölümde sizlerle birlikte Borderlands 3'e göz attık. Oyunun en başına oynadım ben. Dolayısıyla 2'den 3'e değişen ne var diye soracak olursanız aslında hikaye ve oynanış anlamında çok bir şey değişmemiş. Yine klasik olarak Vault Hunter'ız. Yine bir Vault isimli kutuyu bulmaya çalışıyoruz. Muhtemelen ben oyunu bitirmedim ama bayağı bir ilerlemiştim. Vault'u bulduğumuzda da içinden yine canavar çıkacaktır klasik. Ee, ve bu canavarı da yendikten sonra oyunun biteceğini tahmin ediyorum. En azından şimdiye kadar çıkar bu order lens oyunlarında karşımıza çıkan son bu şekilde olmuştu. 3 de muhtemelen aynı sonla bitebilir diye düşünüyorum. Oyun canavarının bir sonraki bölümünde görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar.